Merhaba JT squad. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Gerçekten bugün yani bu video çok çok çok eğleneceksiniz. Yemin ediyorum vallahi. Bak. Şimdi eee uh, are Turkish ah uh, Turkish police racist against blacks in Turkey. Türk polisleri um, siyahlara ırkçılık yapıyorlar mı? Türkiye'de need Turkey, de <laughs> need Okay, if you if you ask this question, yeah, would you what would you say? I mean, I would say no. In I've never been. To, I mean, Cyprus. I've, I've, I've never experienced something like that before. Think of them like yeah, yeah. yeah. Yeah. So, I've never experienced in Turkey, we've never been to Turkey, so we don't know and be nice. Yeah, video will give us more insight Ama şey can tepki eee sesleniyoruz. Türkiye'de bir Tanzanyalı. Evet. Türkiye'de bir Tanzanyalı. Evet. evet, o da Türkçe şeyler öyle de öyle Türkçe şeyler yapıyor. Nice. Ab is the Mexico sunis yani ab onunla, onunla bilirsiniz,lebilirsiniz yani. O <Gülüyor> işte ama video girmeden önce lütfen abone ol, videoyu paylaş, bizi Instagram'da takip edebilirsiniz ve yorum yazabilirsiniz. 2. kanalımıza abone olabilirsiniz ve videoya geçelim. Benim adım İmanur Agustin. İlk defa beni keşfediyorsan lütfen abone olmayı unutma. Sabri onu biraz küfürsün daha. Çok hızlı konuşuyor. Çok hızlı konuşuyor. Çok güzel konuşuyor Türkçe. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi başlıkta bugün Türkiye'deki polisler hakkında bilgi vermek istiyorum. Yani yaşa 5 yıl boyunca Türkiye'deken polisler Okay, five plus. Wow, oh, like oh, that's smart though. <gülüyor> that's three years, and good. smart. yani çok kişisiz. I mean, but he's like faster also. Yeah, it's like push, push on to show. Yani gibi arkadaşlar Amerika'da büyük problemler oluyor şu an ve bu polisler polisbe insan, insan değil zaman yani biz. Polis on polis ve, you know, büyük bir anlaşmazlık oluyor. like praise on, but Chris is like even better. No no no, like really? Chris, The thing is Chris is not fast, but like his grammar is always yeah, perfect. Yeah, yeah, yeah, you understand? he's still like. Yeah, for, the for the worst <laughs> <laughs> <laughs> ve bunun hakkında sizinle paylaşmak istiyorum ve Türkiye'deki polislerle hakkında düşüncelerimi söylemek. Dün bir video çektim. İlkiçilik hakkında, zenci konusunda Türkiye'de yaşadığım bir ilkiçilik hakkında konuştum ve size tavsiye ediyorum. izlemediyseniz lütfen bunu izleyebilirsiniz. Oraya girin, izleyin lütfen. Mutlaka çok güzel lan Belki bir şey oraya besin. Şimdi de tepki veriyoruz yalnız. Su. biraz konuşayım. Bunu bir şekilde söylemek istiyorum Eğer başka yabancı varsa yorum kısmına yazabilirsiniz sizin düşünceleri Çünkü benim gördüğüm kadarıyla ve arkadaşlarımla konuştuğum kadarıyla onları gerekirse mesela bir problem varsa o zaman polis olarak çalışıyor yani diyelim mesela sokakta geziyorlar yani hiçbir şey hiçbir iç dokunmadan hiçbir problem yapmadan geziversene insanlarla bakmak bu bir bu ortamda sakin mi problem var mı exactly like speaking so fast fluently like like he was born in or something speaking like english like we english o ne pe? Mesela biz koronada oti olsun asancaktan hiç böyle falan. karşıya. You know? Yeah. kalayım yok. Ah etrafta polis kesiyor. Hiçbir problem uh, problem var mı yok mu onu bakmak için geziyorlar böyle motorlarla geziyor, arabayla geziyor, bazen yürüyerek geziyorlar. Hmm. Yani bekçi yazan böyle, biz de geliyor biraz soru soruya Muhammed falan ediyoruz, hmm. hiçbir sorun yok. Uh, bazen mesela ben eskilerinde böyle arkadaşlarımla birlikte böyle takıyordum birkaç defa, iki defa falan sonra geç saatte otobüsler yok. Ve biz yurda gitmemiz gerekiyor o zamanlar ben yurda geliyorum Angela. Mesela biz geliyorduk, bir böyle o zaman çok geç bir ilk defa falan polis bizi alıp kadar götürüyordu bizi anladınız Bu biraz değişik bir şey. Aslında this before though give them the so black yeah wow bu da gördüğüm kadarıyla polisler insanlara yardım ediyor. Mesela kaç tane istiyorsun o fasulye falan. Bu demek ev eve geçiyor polisler yardım isteme insanlara onlara yardım ediyor. Yani böyle olan ya da insanlarla kötü davranan bir polis hiç görmedim Türkiye'de. Nigeria, in Because US, Yani bu güzel bir şey. çok merhametli çok çok güzel polis sistemi böyle Başka bir şey şöyle, ben ilk gördüğümde şa Connecticut'a gittim. Böyle şey ikamet çok fazla belgeler böyle yapmamız gerekiyor. Göçler eser gitmemiz gerekiyor, tercüman yapmamız gerekiyor, çok fazla belgeleri teslim etmemiz gerekiyor, kontrol ediyoruz falan. Ben ilk geldim, hiç bilmiyorum, hiç hiç mesela göçler eser nerede falan filan. Sadece ben de çok yabancılar yardım ediyorlar. Mesela gidiyorum polise gidiyorum, adam iş yerinde duruyor böyle bakıyor, gidiyorum nasıl şeyi böyle anlatmaya çalışıyorum, onlar Türkçe bilmiyorlarım. Hmm, böyle bir yere böyle bir yere gitmek için questionu gösteriyorum ona göre bakıyor adrese bakıyor o iş yerinden ben benimle birlikte giriyoruz mesela gösterisine kadar gidiyoruz. orada bütün işlemleri tamamlıyorum bana soruyor her şey başka bir şey var mı yerim istedi mi şey yok Yok. adam gidiyor, tekrar gidiyor Aa, onun yerine yani sen sana değil, çok insanlara gördüm ya ben işlerle hani polislerle gidince onlarla soruyor zaman sana istediğini bir şey yapıyorlar. Mesela nereye gitmek istiyorsun? Ona kadar götürürler seni. Böyle bir şekilde. çok böyle hiç yani insanlar ve polisler arası bir problem görmedim burada ve çok güzel bir şekilde şey. Bence en güzel ve keşke bizimki, mesela Tanzanya'daki polis boy olsaydı ya da Amerika'daki polis boy olsaydı, yani yayın etmek için sadece nevlet için, korumak için değil insanların ne istiyor, insan nasıl yayın edebilirsin çünkü insanlara, aa, orada akrabalarınız var onlara kötü davranı insan demek iyi olmayabilir. bu yani benim düşüncelerim yani polis sistemi bulması gayet çok güzel ve çok iyi bir şekilde gidiyor Belki yabancı olduğum için Belki kötü olaylar var Bel belki ya uh, göremiyorum ama gördüğüm kadarıyla sadece bir ortamda korumaya çalışıyor Mesela Biz bazen uh, dediğim gibi Asanca gidiyoruz asanca biliyorsunuz çok kalabalık oluyor. olası uh, Eğer bir mesela müzik dans ediyoruz bir yere çok fazla insan var dışarıda polis geliyor olasıa duruyor yani tam ne, ne için oradaki ortam yani güvenlik bir şekilde olsun, insan erken ondan sonra eve gitsinler, o da kendi yapmış oluyor Ama mesela ve para almaya, yani falan isteyebilir. <gülüyor> Ama o da bulas. Bro, welcome to the club. adam yapıyor, <gülüyor> sonra <Yeah>. giriyor. Bulakı polis Ya da bil. Diyelim insanlar bazen uh, haksizlik şeyler olabilir, devletten olabilir ya da bir kulübden olabilir ve bazen insanları protest yapıyor. Uh, protest yapmak normal bir şey ve her yerde protest yapan, aileler içinde de bazen bazı şeyleri anlaşanıyoruz. Ben, baba, anne falan. Bu normal bir şey, bu insanlık bir şey. İşte protest yaparken, Türkiye'de gördüğüm karayla protest yaparken, polisleri şey yapıyor, kenara duruyor, bir şey koruyor böyle. Hani eğer eğer herhangi bir... Problemi çıkacaksa onları yardım edecekler. Olmayacak şekilde görüyorum. Ama diğer türlü gördük <Sessizlik> arkadaşlar Amerika ne oluyor? Şu an yani insanları proteste yaparken polisler tamamen insanlara kötü bir şekilde davranabiliyor. Özellikle Eğer sen de daha fazla problem olabilir. İşte arkadaşlar benim düşüncelerim right. bunlardır. Türkiye polis sistemi çok iyi çok beğendim. Son semtin just happened recently in kötü bir şey görmedim. Siz neler düşünüyorsunuz? Siz de yabancı olabilirsiniz. Şimdi izleyelim. Eee görebeksin ne sebisi? Su düşün derim genel drift. Doğru mu yanlış olabilir. Ben İzmir'de kalıyorum. Başka şehirlere gittim birkaç tane ama çok fazla yaşamadım. Belki oralarla farklı olabilir ama gördüğüm derim. burada Biraz farklı. Benim annem Marmagästin. Apollo already sun is So yani, um, bro, when are going to Ne zaman onu bana? Tom nice say. So what do you guys have to say about? Yeah, I don't know. I've, I've, I've never experienced our police I don't know much about Turkey, but yeah, seen it. Even though I think I've, I've a couple times, but I've not seen it. So. Yeah, sure. like, most of things just like well, here, though. Yeah. But, like. Yeniden <gülüyor> da city. Kozinda city. Öyle işte arkadaşlar. Um, hmm. yani gördünüz gibi. Ya. Evet. Cevap cevap aldınız. Cevap. Hey, <gülüyor> Evet, cevabı gördünüz. Öyle işte ve Evet, videoyu bitti evet. Galiba, <gülüyor> like at, videoyu paylaş Bizi Instagram'da takip edebilirsiniz 2. kanalımıza abone olabilirsiniz Ve Instagram'da bizi 2 defa takip edebilirsiniz Tamam, neyse Bir dakika sefere göre <gülüyor> kadar Barış! barış.